Selam akrep arkadaşlarım, ben Şengül. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Benim çalışkan akreplerim, güzel akreplerim, efendim sizler için benim akrepciklerimi çalışkan akreplerimi, evlerine bağlı olan akreplerimi Haziran ayında neler bekliyor? İş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık durumunuz, genel olarak nasıl geçecek? Şöyle önce kahvemden ardından tarotum melek kartı derken şöyle bir çıkıp gideceğim sizler için sevgili akrepçiklerim için açtım evet şöyle bir suyum da alalım hmm, çok güzel harika artık çoğu yerde aydınlığa doğru gitmişiz sevgili akrepçiklerim kökten kopuşlar da meydana gelmiş yani eskilerin sıkıntıları artık gitmiş ve güzel kardeşlerim çoğu gitmiş yani bu onu gösteriyor tamam şöyle bir bakalım ama şöyle de bir şey var canlar ne kadar sıkıntılar gitse de hafiften bir nazarınız da var yani. Değil mi? Akrepçiklerim onlar çalışkandır, onlar evlerine bağlıdır. Tanıdığım akrepler var lütfen. Nazar değmiştir, elinize kolunuza nazar değmiştir. Ya bunlar ne güzel çalışıyor, bunlar ne başarılı diyebilirler. Bakın nazar var hala. Siz okumadınız mı kendinize derken? gözüm buraya takılı verdi. Şanslı akreplerim benim, güzel akreplerim, şans geliyor, şans. Çok güzel. Şöyle bir çevirelim. Önce bir çevirelim canlar. Sevgili akrepçiklerim için benim akrepçiklerimi neler bekliyor? Bazı arkadaşlarımız bayağı bir sıkışmışlar. Hmm, daha kadar sıkıntının altında kalpler kalmış. Ah canlarım benim. Şöyle bir bakalım. Ama çok çok çok inanılır gibi değil diyebilirim. Böyle var ya size kısa yollardan, yurt dışından, şehir dışından veya yakınlarınızda çok kuşlarınız çıkmış. Sizin kalple alakalı kuşlar sevgiyle alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir, kısmetler olabilir. Çok temiz temiz haberler alacaksınız. Haziran ayı içinde sevgili akrepçiklerim. Çok çok kuşlarınız çıkmış. Küçükler kuşlar ama çok temiz temiz çıkmışlar yani. Önemli olan o güzel güzel haberler alacaksınız. Başlayalım şimdi akrepçiğimin çalışan bayanlarından başlayalım. Onları ihmal etmeyelim. Evet çalışan bayanlarımız baya bir mücadele vermişler. Benim akrepçiklerim bayanlar. Artık yavaş yavaş emeklerinin karşılığını almaya başlamışlar. Güzel, harika. İşleri iyi gidiyor. Aşk hayatlarına gelince. Aşk hayatları da gayet iyi görünüyor. Ev hayatları da iyi görünüyor. Bu çalışan bayanlarımızın, akrep bayancıklarımızın. Tamam, çok güzel. Eski sıkıntılar artık yavaş yavaş geride kalmış. Çok güzel, harika. Gelelim beylerimize. Ah beyiciklerim benim. Onlar da çok güzel. Akrepler iş hayatınız çok güzel çıkmış sizin. Beyler güzel çıkmış. Çok çok çok güzel çıkmış. Başarılı çıkmışsınız. Balıklar çevrenizde dönüyor valla. Çok güzel. Küçük çaplı da olsa herkes işinde gücünde kazanıyor. Çok güzel Allah versin. Aşk hayatınıza gelince sevgili beyciklerim. Bazılarınız yani şöyle söyleyeyim ben size. 30 insanın 10 akrep erkeği kuşku içinde. Partnerinden kuşkulu. 20'si değil ama bakın. 30 kişinin onlu, 10, 10 kişi diyorum bakın. Evet. 20'si gayet iyi. Bu kuşku içinde olanlar ise partnerleriyle ayrılık görülüyor. Kendileri bırakacaklar. Çünkü kuşkuları var. Partnerlerinin ya başka birinde gözü olduğunu fark ediyorlar. Ya da başka birilerinin partnerlerinin peşinde olduğunu. Yani kuşku var. Kuşku olanlar Kesinlikle partnerleriyle ayrılık yaşayacaklar. 30 insanın onunda meydana gelecek bu. Yeni bir sayfa açacak bu akrep beyimiz, arkadaşımız. Adında S harfi olanlar, M harfi, N harfi, Ü harfi olanlar, küçük küçükler çıkmışlar, İ harfi olanlar, Y harfi, V harfi olanlar, ay çok güzel Z harfi olanlar, Sevgili kardeşlerim B harfi olanlar 5 ay içinde çok çok çok güzellikler hayatınıza gelecek. Böyle bir ferahlığa doğru gideceksiniz. 5 ay içinde olacak bu. Haziran itibariyle başlayacak sizin hayatınızda. Tamam olumsuzluklara resmen bu şekil çarpı atanlar var. Çok güzel. Harika. Gelelim. Bizim genç beylerimize, genç delikanlılarımız aman Allah'ım işleri güzel. Yani nasıl diyeyim böyle %90'ı iyi, %10'u biraz olumsuz çıkmış iş hayatında. Çünkü her zaman söylüyorum. Burada genel yorum yapıyoruz. Bütün %100 akreplerimiz harika diyemeyiz. Ama çoğunluğunuz inanın iyi çıkmış. Ben zaten her zaman çoğunluktan söz ederim burada. Azınlığın. Yapabilecek bir şey yok çoğunluk her zaman değil mi? Şurada bir oy kullanıyoruz da çoğunluğa bakıyorlar azınlığa değil Canlar, değil mi? %10'u sıkıntılı, %90'ı süper çıkmış iş hayatında. Gilelim aşk hayatınıza canlar. Canlıların benim delikanlılar, akrebin delikanlıları, bazılarınız birilerine aşık olmuş, birilerinden etkilenmiş bu çalışan. Arkadaşımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz diyorum. Ama haber gönderdiniz ama teklifte bulundunuz, karşı taraftan cevap bekliyorsunuz. Maalesef karşı taraf size sırt dönecek. Ben bunları söylemek durumundayım canlarım. Çünkü resmen size sırtımı dönmüş burada. Karşınızdaki bu partner her kimse veya kız. Değil mi? Delikanlılara söylüyorum bunu. Canlarım benim olabilir. Belki ne bileyim. Ya tipi değilsin. Yani olabilir belki de başka biri var aklında bu insanın. Peki yanında kimse görünmüyor ama size arkasından olumlu cevap vermeyecek. Ha, hepinize söyleyin bazılarınıza söylüyorum. Bununla beraber biraz benim akrep kardeşim bazılarınız kendini ölmüş bitmiş gibi hissedeceksiniz. Öyle düşünmeyin. Bir kızı bin kişi ister bir kişi alır derler. Ah da oğlum Ayşe olmazsa Fatma Fatma olmazsa başkası. Mesela örnek kaderinizde kim varsa o sizi bulur sıkmayın canınızı. Gelelim genç kızlarımıza. Ah benim genç kızlarım. Korku içinde olanlar var. Şöyle iyi bir kısmetim gelmedi diyenler var. Gelecek güzel kardeşim. Gelecek iki ay sonrasında sizde de açılım görülüyor. Biraz kaderin azizliğine uğramışsınız. Küsmüsünüz, sevgili akrebin genç kızları. Küsmüsünüz. Küslüklerde çok barışınız çıkmış sizin. Karşı taraf sizlere çiçek uzatacak. Öyle diyorum. Çiçek diyelim biz. Kupa demeyelim de çiçek diyelim. Çiçek uzatacaklar size. Barışlarınız çok çıkmış genç kızlar. Yani karşı partnerleriniz sizden vazgeçmiyor. Ne kadar güzel. Çok güzel. Gelelim evlilerimize akreplerimizin evli olanlarına. Canlarım benim. Siz niye böyle oldunuz? Aranızda kavgalar, gürültüler. iki karanlığın arasında karı koca karı kocalar kalmış. Bir kalp kırgınlığı, küçük çaplı bir şeylerden dolayı zıplaşmalar, araya üçüncü kişilerin girişi vesaireler falan merak etmeyin gönülleriniz alacak. Veya kim hatalıysa bu insan karşı tarafın gönlünü alacak, barışlar sağlanılacak merak etmeyin evliler. Küs olanları söylüyorum, partneriyle arası bozuk olanlar için söylüyorum bunu hiç merak etmeyin. Barışlar sağlanılacak, anlaşmaya varacaksınız. Sıkıntınız her neyse güzellerim benim, sevgili akrepçiklerim siz artık güzel yere doğru gidiyorsunuz, merak etmeyin. Vallahi nefesimi zor çekiyorum arkadaşlar. Biraz böyle hızlı hızlı konuştuğum için nefesimi zor çekiyorum. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. Ev hanımlarına gelince %70 civarı olan Akrep burcunun ev hanımları gayet iyi görülüyorlar. Bir şekilde evlere alınmış. Eşyalar alınmış. Bir şekilde çoluk çocuk bir miktar büyümüş. Eşleri iyi kazanıyor. Çok az. Yüzde yirmi civarı biraz böyle. Hafiften öfke durumu. Tam benim istediğim olmadı. Merak etme güzel kardeşim. Seninki de olacak. Yalnız biraz zamanın var. Seninkiler biraz küçük. Tamam. Zamanın var. Yüzde yetmiş Ev hanımları gayet iyi çıkmış. Süper çıkmış. Çok güzel. Allah bozmasın. Allah bozmasın. Niçin? Ben Akrepler çalışkandır. Evlerine bağlılardır. Ben daha ne diyeyim Allah aşkına? Ya benim güzellerim. Ben daha ne diyeyim? Sağlığa gelince canlarım benim. Hasta olup artık nerenizden ne rahatsızlığınız varsa sevgili akrepçiklerim. Yaş hiç önemli değil. Bazılarınız muayenelerden geçmiş. Testlerden geçmiş. Ta dip kısımda korku içinde haber bekliyorlar. Yani testlerin sonucunu bekliyorlar. Hiç merak etmeyin. Güzel haberler alacaksınız. Çevresi o kadar temiz çıkmış ki hiç boşuna korkmayın. Çok şükür. Ha şöyle bir şey var. Yoğun bakımda yatanlar söylemek durumundayım. Ağır ağır olanlar veya ağır derecede kanser tedavisi görenler. Onlara lafımız yok onların bizle işi yok onların yardımcısı Allah olsun bizim yapabilecek bir şeyimiz yok tıpkı benim gibi eli ayağı tutanlar için benim bu söylediklerim canlar tamam hastanedekilerle kesinlikle burada da işi yok yani onlar Allah'a kalmış Allah şifa versin onlara hastamız tabii ki de var hasta olmaz mı morglar da dolu servisler dolu yoğun bakımı dolu Hastanelere adım atılmıyor. Bu insanların burcu ne? Şimdi canlar bizimkisi evinde, yerinde olan, işine gidip gelen, okuluna gidip gelen bizim gibiler. Merak etmeyin. Güzel haberler alacaksınız. Çok kendinizi böyle o aldığınız haberlerle güçlü hissedeceksiniz. Canlarım benim zaten gelmiş şu temizliğe bakın ya. Şu temizliğe bakın tertemiz yollarınız, tatiller çıkmış. Biraz kısa çıkmış. Öyle yurt dışı tatilleri çok fazla çıkmamış size. Aman da aman. Aman efendim. Boşanma mahkemeleriniz mi var? Tazminatlarınız mı var? Canlar bakın. Şam soyunları. Tabak tertemiz. Şimdi tutacağım. İnecek ne varsa aşağıya. Hiç beklemediğiniz anda. Bir miras olayı gündeme gelebilir şurada payın var gel al bunu diyebilirler sevgili kardeşlerim bunlar bizim hepimizin başında olan şeyler benim narin benim çalışkan su grubunun akreplerine niye olmasın mı onların da elbette hakkı var canlarım benim şans soyunlarından ya altı olmaz da 5 tutturursun güzel kardeşim çıkmaz deme şansımı deme şurada bak bir yığıntı var bir kuraya katılmış olabilirsiniz bir çekiliş sonucu küçük çaplı 5-10 kuruşluk bir şeyler elinize geçebilir. Kredi başvurusu yapmışsınızdır. Ondandır tazminat elinize geçebilir. Şurada bir iş başvurusu yaptınız mı? Karşı taraf onayladı mı sizi? Bu da bir şanstır. Artık her ay bir maaş sahibisin be güzel kardeşim. Değil mi? Boş duranla çalışan bir mi? Ne demişler? Çalışan demir pas tutmaz. Hadi bakalım. Şans var lütfen. Güzel şanslar geliyor tabağınızda tertemiz bakın sıkıntılar gidiyor tamam onlar size geldi Ben de şu anda kaderi zorluyorum sevgili kardeşlerim sevgili akrepçiklerim benim şöyle indirelim ki bakayım ne tür şekiller ortaya çıkacak Aman Allah'ım çok güzel indi Sizinkiler aşağıya doğru indi bakın ne kadar güzel. Sıkıntılar gitti. Karanlık kalmadı. Benim akrebim hakkı olan neyse hakkını aldı. Haziran ayı içinde. Şöyle şekillere bakalım. Çok güzel. Aslan kafanız çıkmış. Vücudu çıkmamış da kafası çıkmış. Yani nedir? Güç geliyor. Bu bir. İkincisi ne kadar güzel. Burada o kadar çıkmamış ama burada çıkmış. Kafa kafaya vermişsiniz bakın. Sırayla çiftler. Küslerde barış. Evinizde mutluluk hakim olacak güzel kardeşlerim. Çiftsiniz resmen. Resmen çok barışlarınız çıkmış. Çok çok çok barışlar çıkmış. Ve hatta barışanınız da barışmayanınız da geriye bakış yapacaksınız. Haziran ayı içinde geriye bakış yapacaksınız. Şu ferahlığın üstüne. Nerede kaldı o eski günler? Ha barışmayanlar. Bakın barışmayanlar. Biz artık eskiye dönemeyiz. Biz artık eskisi gibi olamayız diyecekler. Barışanlar ise biz artık eskisi gibi kötü olamayız. Ne o bensiz ne ben onsuz olamayız diyecekler. Güzellik geliyor aile içi. Gerçekten sıkıntılar gidiyor. Güç geliyor bakın aslan kafanız var. Hadi bakalım güzeller. Çok güzel harika yere doğru gidiyorsunuz. Hamile bayanlar da çıkmış burada. Güzel bebekler kucaklarını alacaklar. ama Allah'ım. Çok güzel harika tertemiz kalpleriniz çıkmış güzel insanlar harikasın çok küçük küçük harfler var ama affınıza sığınıyorum arkadaşlar şimdi harfleri de uydurmak istemiyorum E harfi A harfi B harfi İ harfi Ü harfi bunlar hep çıkmış bakın bu insanlar daha var da onları tam olarak çözemiyorum mesela V mi Y mi belli değil benim bir büyüteç kullanmam lazım ya valla muazzam güzel tertemiz haberler alacaksınız güzeller zaten haber geldi mi anlayın canlarım benim benim akrepçiklerim çok güzel tertemiz sizi ferahlatacak haberler alacaksınız o harftekiler ama var daha harfler de ve mi ye mi anlaşılmıyor ki artık ne diyeyim eşit değil küçük küçük çıkmışlar benim de küçük harflere karşı efendim gözlerim görmüyor kör değilim aslında her şeyi görüyorum ama küçük harfleri ne yazık ki gözüm görmüyor. Doktorum gözlük de vermiyor bana. Çünkü kör değilim. Sadece küçük harfleri görmüyorum. Bu nasıl bir şey anlam veremedim. Ah benim canlarım. Akrebe akrep gelir. Bakın akrebe akrebin kartı geldi. bir akrepçiklerim benim. Evet iş hayatıydı. Şimdi aşk hayatınız Araya çünkü bir şeyler girmiş. Kaçmıyor. Sevgili akrepçiklerim daha sonra barışlar geliyor demiştim size. Buyurun çünkü pişmanlık var. Şimdi sağlık durumları. Evet kader değişti. Sevgili akrepçiklerimin iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumu. Bakıyoruz çok güzel sürprizli gelişmeler var o güzel kardeşim. Yaptığınız iş kendi işiniz olabilir. Veya herhangi başkalarının işinde çalışıyorsunuz. Tamam çalışıyor musunuz? Bir anda sürpriz terfi alabilirsiniz. Sürpriz zam alabilirsiniz. Bunun sevincini evde yuvanızda yaşayabilirsiniz. Sevgili akrepçiklerim yaşadınız mı? Yaşadınız. Ardından yeniden bir canlanma, bir doğum haliniz söz konusu. Bu güzelliğin üstüne... Lütfen dikkatli olalım. Bakın bu kartımız ben her zaman dile getiriyorum. Sağlam bir kart değildir. Şimdi kötü demeyeceğim. Ama güzel de değil. İyi fakat kısa vadeli. Yani 3 gün gülüyorsunuz. 4. günü kesinlikle yok. Yani 3 günün veya 10 günden ötesi yok. Bu tipler sizlere kupa uzatabilir. İş teklifinde bulunabilir. Ortaklık yapalım diyebilirler. Bakın kartımız kesinlikle başladığı işi tamamlayamayan, yarı yolda bırakan kartıdır. Burada sürprizli elinize yüklü miktarda mevlalar geçebilir. Bununla beraber canlandınız mı? Canlandınız. Verim geldi mi? Geldi. Hemen birilerinin dikkatini çekebilir bu. Size kupa uzatabilirler. Gel ortak iş yapalım. Ya da ben kredi çekeceğim bana kefil ol diyebilirler lütfen bakın sizi bu kişi yarı yolda bırakacak bunlar bizim hayatımızda olan şeyler lütfen dikkatli olalım tamam mı? tamam gelelim aşk hayatımıza tıpkı burada da söylediğim gibi araya bazı şeytanlar kara kediler girmiş kalpler kırılmış karşı partneriniz pişmanlık duyuyor sizin tekrar gönlünüzü alacak Barışlar var çok çıkmış barışlarımız çok çok güzel çünkü bu kartımız güneş kartımız bazı gerçekleri olduğu gibi kabul eder kabullenme kartıdır ama bir de küslerin barışı ilişkileri düzeltme kartıdır bakın görüyorsunuz değil mi evlilerimiz evini yuvasını seven hale alacak ilişkilerini düzeltecek küslüklerde barış var. Bir daha pişmanlık yaşamak istemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, güzel insanlar aynı şey bekarlar için de geçerli. Ben evimi, yuvamı sevebileceğim, her şeyi olduğu gibi kabul edip onu sevmeliyim. Bu tür bir kısmet benim yoluma çıkmalı. Kesinlikle pişmanlık duymamalıyım diyebilir genç beylerimiz, genç kızlarımız. Bunları diyebilir Haziran ayı içinde en doğrusu, en doğrusu lütfen evimizi, yuvamızı sevebileceğimiz, bizi aynı şekliyle sevecek kişileri seçelim. Parası olur veya olmaz, malı mülkü olur veya olmaz. Nesi varsa olduğu gibi kabul edelim. Lütfen pişmanlık asla duymayalım verdiğimiz kararlardan. Sevgili kardeşlerim, partnerlerimizi çok iyi seçelim. Oldu mu? Oldu. Gelelim sağlık durumunuza. Sağlık konusunda bana bu biraz şeyi hatırlattı şu kartımız. Esnetik gibi şeyleri. Memnun olmadığınız şeyler var vücuden. Değiştirmek istiyorsunuz. Belki benim akrepciyim, burnundan memnun değil. Bakın kısa bir örnek veriyorum. Burun ameliyatı olmak istiyorsunuz. Hafif olur ya hani burnumuzun üstünde hafif bir kemik çıkıntısı vardır. Bundan rahatsız olabilirsiniz. Yeter ben esnetik olacağım. Bu şeklim benim değişecekler kartımız. Bu kartımız bir şeylerden memnun olmadığınızı değiştirmek istediğinizi belirtir bizlere. Yani sağlığımız bozuksa ben sağlığımın bozukluğunda memnun değilim. Ben buna değiştirmek istiyorum diyemem. Bu bize esnetikten söz ediyor. Kolunuzda bacağınızda bir sıkıntı vardır. Ben esnetik olmak istiyorum. Ben artık kendimi bu halde görmek istemiyorum. Yeniden doğuş yaşamak istiyorum. Yeter artık. Benim kaderim değişmeli. Örneğin örnek verdim arkadaşlar. Benim burnum hiç güzel görünmüyor. Kaşım hiç iyi değil. Benim onu yukarıya kaldırmam lazım. Bir şeyler değişmeli artık. Ya da buna şöyle de bakabiliriz. Ben çok sigara kullanıyorum. Yaktım ciğerlerimi sağlığım elden gitti gidiyor artık benim sigarayı bırakmam lazım hayatımda bir şeyler değişmeli kendimi sorgulamalıyım ben nerede hata yapıyorum nefes alamıyorum nefesimi çekemiyorum burada bende hata var kesinlikle sigarayı bırakmalıyım yani kader değişmeli kısa bir örnek bu canlar bunu sizler diyeceksiniz tamam haziran ayı içinde bir şeyleri sağlığınızla alakalı veya fiziken bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Canlarım benim güzel insanlar, sağlığınız da zaten burada güzel çıktı, kötü çıkmamış. Hiç merak etmeyin, güzel güzel yere doğru gidiyorsunuz. Aman Allahım demiştim ya burada aslan kafası gördüm diye. Ne diyor meleğimiz? Daha ne olsun? Güç sen daha krep diyor. Güç sen ne? İşte bu. Bu işte bu. Sadece şu tiplere lütfen dikkat edelim her an kandırılabiliriz gücün eğilini al gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de ölümden ötesi yok ne güldün ne eğlendin ne yedin içtin ne yaşadın o kar diyor hepimize söylüyor meleğimiz bunu bitti o kadar ya güzel kardeşlerim Süleyman'a kalmayan şu eski dünya bize mi kalacak Allah aşkına sıkmayın canınızı ya ne yaşadık o kar. bitti o kadar yapacak bir şey yok değil mi olduğu kadar olur olursa olur olmazsa olmaz diyeceğiz yapacak bir şey yok sevgili akrepçiklerim benim sıkmıyoruz canımızı bitti şu can bu bedeni terk edip gittiği an tekrarında girmeyecek haberiniz olsun ne yaşadık o kar tamamdır benden bu kadar sevgili akrepçiklerim Efendim bay bayan hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarımız var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarımız tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.